Renkli gölgeleri anlamamız için önce yeşil renkli lambayı söndüreceğim. Böylece, kırmızı ışıkla mavi ışık arasında bir karış mesafe var. Bu gölgeleri anlamak için önemli. Kırmızı ve mavi ışık tahtaya yansıdığında dağılıyorlar ve morumsu pembe bir ışık görüyoruz. Kalemi ışıkların önüne getirdiğimde ise iki farklı gölge oluşuyor. Kırmızı ışık, düz bir şekilde geliyor ve bu gölgeyi oluşturuyor. Ben ışığı açıp kaparken gölgeye dikkat edin. Bakın, bu kırmızı ışığın oluşturduğu gölge. Buradaysa, mavi ışığın oluşturduğu gölge var. Mavi ampul, farklı bir konumda. Bu yüzden, kırmızı ışığın yarattığı gölgenin içini dolduruyor. Yani, o gölgenin üstüne de yansıyabiliyor. Ve kırmızı ışıkta, mavinin yarattığı gölgenin içini dolduruyor. İşte bu yüzden mor tahtada kırmızı ve mavi renkte gölgeler oluşuyor.